Merhaba efendim, Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İyi günler dilerim. Hafta göreceğiniz bir haberle videomuza başlamak istiyorum. New England Journal of Medicine dergisinde 10 Şubat'ta daha çok yeni yayınlanmış bir haber var. Bugün ilk haberleri gördüm ama bu hafta içerisinde de yaygın bir şekilde bu haberi göreceksiniz. Semaglutit diye bir şeker ilacı var. Bu Amerika'da kullanılıyor. Hem tablet olarak ağızdan kullanılan formu var, hem de haftalık iğne olarak kullanılan bir şeker ilacı. Oldukça başarılı bir ilaç. Çünkü insülin salınımını arttırıyor, şeker metabolizmasını arttırıyor. Bu son derece olumlu. 2 nokta. Ve kullanımı da giderek artıyor. İnsanlar her gün ilaç Kullanmaktansa haftada bir iğne yapılmasını daha uygun olarak buluyorlar. Fakat işin ilginç yanı bu ilacı çıkartan şirketlerden bir tanesi bin kişinin üzerinde bir araştırma yapmış ve görmüş ki ilacı kullananlarda 15.3 kilo bir zayıflama var. Kontrol grubunda ise bu oran 2.7 kilogram. Peki diyeceksiniz ne kadar sürede? Bakın 68 haftada. Yani 16 ay. Oldukça uzun bir süreç. Yani aşağı yukarı ayda 1 kilonun altında zayıflamışlar. Fakat bunun yanında hem kalori kısıtlaması yapmışlar hem de haftada 150 dakika kişileri yürütmüşler. Dediğim gibi 1000 kişinin üzerinde çok pahalı bir araştırma. Düşünsenize 1000 kişiyi belli bir ücret karşılığında hem ilaç veriyorsunuz hem yürütüyorsunuz hem de kalori kısıtlaması yapıyorsunuz. Ve tabi ki buradaki en önemli olay, özellikle tip 2 şeker hastalarının kalp damar hastalıkları açısından korunması. Yani kalp krizi, felç gibi olaylardan korumak esas. Şeker ilacı olarak ortaya çıkmış. Muhtemelen bunun zayıflattığını gördükleri için böyle bir araştırma yapmışlar. Çünkü zayıflama ilacı açısından endüstri biraz zayıf durumda. Onun yerine obezite cerrahisinde gerçekten çok iyi sonuçlar ortaya çıkıyor ve hala... Yememeye devam eden insanlar varsa zayıf olarak kalıyorlar ama maalesef obezite cerrahisinden de bir yılın sonunda yavaş yavaş yemeye başladıklarını bekliyor aldıklarını görüyoruz. Fakat bu ilacın çok önemli bir yan etkisi var. Bulantı kusma, karın ağrısı ve kabızlık yapıyor. Bunlar da fena değil ve çok da ilginç noktalardan bir tanesi ilacı kullananların %4'ü sırf bu nedenlerden dolayı ilacı bırakmışlar. Aynı oran kontrol grubunda %0.8. Yani ilacın ciddi bir yan etkisi var. Fakat bunun yanında bu iyi ve güçlü New England Journal of Medicine dergisinin editörleri bu çalışmaya küçük bir not düşmüşler. Çünkü bu ilaç farelerde kullanıldığı zaman pankreatit yapıyor ve tiroid bezinde tümör yapıyor. Bu daha önce saptanmış durumda. Dolayısıyla bu güçlü, istatistik olarak iyi değerlendirilmiş çalışma aslında ilaç endüstrisinin bir şeker ilacını zayıflama ilacına çevirme çabası olarak nitelendirilebilir. Çünkü insanlar maalesef diyet yapamıyorlar. kilo almaya devam ediyorlar. Tipiki şeker hastası oluyorlar. Kalp damar hastalıklarından ciddi sıkıntı çekiyorlar. O yüzden zayıflama ilacının şeker ilacı gibi oldukça önemli bir müşterisi var. O yüzden insanlar maalesef bu tür şeylere ilgi duyacaklar. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.